Ezgi toplamda 30 tur koşmuş, daha sonra, okuldan önce 4 tur daha koşmuş, öğle yemeğinde 3 tur, sonra teneffüste 2 tur daha koşuyor. Ezgi bayağı bir koşmuş. Ben de Ezgi'nin toplamda kaç tur koştuğunu bulacağım. Ama bunu sayı doğrusuyla yapmak istiyorum. O halde gelin sayı doğrusu çizelim. Ezgi 30 turla başlamış. Yani önce 30 tur koşmuş, daha sonra da koşmaya devam etmiş. Sayı doğrusunu istediğim sayıdan başlatabilirim ama 30'dan başlatmak en mantıklısı sanırım. Hadi 29'dan başlayalım. Sonra 30, 31, 32, 33, 34, 35, az kaldı, 36, 37, 38, 39, 40 devam edebiliriz. 41 de yazalım. Sadece ona yer var. Ezgi 30'dan başlıyor. Sonra 4 tur daha koşuyor. 4 tur daha olacak. Yani artırıyorum. 4 tane daha. Sağa gitmeliyiz. Yani okuldan önce koştuğu 4 turu ekleyince 30'dan 34'e geliyoruz. Daha sonra öğlen 3 tur daha koşuyor. 34'ten 1 2 3 gidecek. 37 oldu. Sonra teneffüste 2 tur daha koşuyor. Şu an 37'deyiz. 2 tane sağa gideceğiz. 1, 2, 39 oldu. Peki Ezgi toplam kaç tur koşmuş oldu? Toplam 39 tur oldu. 39 tur. Bunu sayı doğrusu sayesinde bulduk. Şimdi buna benzeyen ve Kaan Akademi'de bulabileceğiniz bir alıştırma yapalım. Diğerini silelim ki kafanız karışmasın. Kırmızı Karınca ordusunda 100 adet karınca varmış. Daha sonra 3 kırmızı karınca bir çukurun içinde kaybolmuş, ardından 3 tane karıncayı kuş yemiş, şu talihsizliğe bak, ve 1 tane karınca da rüzgardan uçup gitmiş. Aa evet, karıncalar hafif canlılar, uçmuş olabilir. Kırmızı Karınca ordusunda kaç tane karınca kaldığını bulmak için hangi sayı doğrusuna bakmalıyız? Orduda önce 100 tane karınca varmış. Altını çizmiştik. Onun için yüzle başlamalıyız. Bu onla başlıyor. Aslında bunu hemen eleyebiliriz ama olsun, emin olalım. 3 tanesi çukura düşüyordu. kaybediyoruz. Yani çıkarıyoruz, sola gidiyoruz. 3 tane çukurda. Sonra 3 tanesini kuş yiyor. Yani 3 tane daha sola gideceğiz. 94 karınca kalmış ve son bir tanesi de uçup gidiyor. Yani Kırmızı Karınca Ordusu'nda 93 tane karınca kalmış. Yazalım. 93. Ve bitti.